Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde a 70 şu kutusundan çıkarmıştık. Bugün ise telefonun incelemesiyle karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar telefonun incelemesine başlamadan önce biliyorsunuz Oppo denildiği zaman altta gelen ilk önemli özelliklerden birisi de hızlı şarj. Biz şöyle bir şey yaptık. Telefonun şarjını şu anda sıfırladık. Telefonun şarjı yani %0 seviyelerinde açılıyor. Açılır açılmaz da kapanıyor. Ne yapacağız? Şimdi bu inceleme esnasında arkadaşlar. Telefonumuzu şarja takacağız. Biliyorsunuz bu telefonda 30 watt hızlı şarj özelliği bulunuyor. İnceleme sırasında... 10 dakikalık, 15 dakikalık süre içerisinde telefonumuzun yüzde kaç şarj olduğunu hep birlikte beraber gözlemlemiş olacağız. Ben hemen fişe takıyorum telefonumu. Adaptörünü fişe taktım. Ve telefonumu, evet şu anda kapandı, açmıştım kapandı. Şarja takıyorum arkadaşlar, bakalım... Bu inceleme sürecinde telefonumuz yüzde kaç dolayında şarj olacak bunu birlikte görmüş olacağız. Bunu şu yüzden yapıyoruz aslında bu yönde çok fazla soru geliyor bize. Ne kadar sürede şarj oluyor? İşte 10 dakikada 15 dakikada ne kadarlık pili doluyor gibi sorular geliyor. Biz de bunu direkt canlı olarak gösterelim istedik sizlere. Biliyorsunuz normalde markalar bazı verileri paylaşıyor. İşte diyor ki 5 dakika içerisinde yüzde 40 şarj oluyor, yüzde 50 şarj oluyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını Beraber gözlemlemiş olacağız. Genel itibariyle teknoloji mağazalarına gittiğiniz zaman telefonları test etme imkanınız oluyor ama ben bunu bir şarja takayım, bakayım yüzde kaç dolaylarında şarj olacak diye gözlemleme şansınız olmuyor. Biz de o yüzden canlı bir şekilde gösterelim istedik arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun tasarımına. Telefonumuz bir yandan şarj olurken ben bir yandan size özelliklerini, kamera detaylarını ve diğer teknik detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi telefonumuzun incelemesine tasarım detaylarıyla başlayalım arkadaşlar. Oppo A73 gerçekten de farklı bir tasarıma sahip. Yani ben bu telefonu ilk elime aldığımda dedim ne kadar değişik yapmışlar. Yani bugüne kadar belki yüzlerce telefon geçti elimden ama bu tarz tasarıma sahip telefonla karşılaştığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Neden? Telefonun arkasını çevirdiğiniz zaman direkt olarak o farkı zaten hissediyorsunuz. Arka yüzeyde Çeşitli desenler var. Bu desen bir tarafta sade bir renkle birleştirilmiş. Kamera çıkıntısı farklı bir tasarımla dizayn edilmiş. Yani kısacası arka kapak tasarımının oldukça farklı olduğunu söyleyebilirim. Bu kapak arkadaşlar muhtemelen plastik tarzı bir malzeme ki telefonun aşırı derecede hafif olmasını sağlamış. Yani telefonu şöyle elinize aldığınız zaman gerçekten çok hafif olduğunu hissedebiliyorsunuz. Özellikle de. ...son zamanlarda böyle arka yüzeyi cam vesaire tarzı bir cihaz kullandıysanız... ...onlar biliyorsunuz daha ağır oluyor. Bu telefonu elinize aldığınızda ne kadar hafif olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Bir de bu yüzey arkadaşlar kolay kolay çizilmiyor. Bunu da belirtin biliyorsunuz genelde hani böyle parlak yüzeyler, cam yüzeyler vesaire çabuk çizilebiliyor. Ama bu yüzey hani öyle çizilmelere vesaire karşı daha dayanıklı geldi. Ben bu telefonu kullandığım süreç boyunda hani kılıf falan takmadım telefona... Kılıf takmadığım halde herhangi bir çizilme vesaire de olmadı. Hani cebime koyduğumda anahtar da vardı genelde. Ama arka tarafta hiçbir çizik, kılcal çizik dahi bulunmuyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Açıkçası hani ben bu telefonu ilk aldığımda ya dedim ki hani bayanlara yönelik bir telefon acaba? Çünkü biraz bende o algıyı yarattı. Bilmiyorum bu şu arka kısımdaki desenler biraz böyle hani bayanlar için hazırlanan çantalar, cüzdanlar vesaire o tarz şeylerde kullanılıyor. Belki ona benzettiğim içindir bilmiyorum ama böyle bayanlar için şık bir telefon gibime geldi arkadaşlar. Tabi burada yorum yine de sizlerin sizde değerli yorumlarınızı videomuzun altına yapabilirsiniz. Ön tarafa geçtiğimizde arkadaşlar klasik bir damla çentik tasarımıyla geliyor. Ki burada damla çentik yerine delikli ekran tasarımı tercih edilseymiş çok daha güzel olurmuş. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Çerçeve oranları genel itibariyle kötü değil. Alt çerçeve her zamanki olduğu gibi yan ve üst çerçevelere oranla bir tık daha kalın. Ama Oppo yine de o oranı iyi ayarlamış. Yani aşırı bir kalınlıktan söz etmiyoruz burada. Alt çerçevenin kalınlığı kurtarır seviyede diyebiliriz. Yani bazı telefonları biliyorsunuz arkadaşlar. Alt çerçeveyi bir bırakıyorlar. İki tane tuş sığar oraya. Yani hiçbir mantığı kalmıyor uçtan uca ekran tasarımının. Telefonu kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar. Ses açıp ve kapama tuşları sol tarafta. Power butonu ise sağ tarafta kalıyor. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık girişimiz var. Üst tarafta ise herhangi bir giriş bulunmuyor. Sim kart yuvası da yine telefonun sol tarafına konumlandırılmış durumda. Type-C şarj aletiyle geliyor zaten. Yani Type-C girişiyle geliyor biliyorsunuz. 30 Watt'lı hızlı şarjı da destekliyor telefonumuz. Bu açıdan yani tasarım açısından sizi memnun edebilecek farklı bir çizgide bu telefon. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu teknik özellikler tarafında aslında ben biraz şaşırdım. Hani Oppo ne bileyim Türkiye'de satışa sunduğu cihazlarda bu kadar eski Yongalara yer vermiyordu. Fakat arkadaşlar bu telefonda Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 662 Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti biraz eski. Ben de biliyorum 11 nanometrelik üretim sürecine dayanan bir Yonga seti. Artık günümüzde biz 5 nanometreleri konuşmaya başlamışken kalkıp da Oppo'nun bu telefonda 11 nanometrelik bir Yonga seti kullanması açıkçası beni biraz Hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ama şunu soracak olabilirsiniz. Ya bu Yonga setiyle açamayacağım herhangi bir uygulama, herhangi bir oyun var mı? Yok arkadaşlar. Yani bu Yonga setiyle de istediğiniz oyunu vesaire açabilirsiniz. Ya ne olur? Biraz ısınma olayı fazla olur. Biraz güç tüketimi fazla olur. Ama günün sonunda baktığınız zaman her türlü oyunu vesaire çalıştırabilirsiniz. Bize gelen versiyon arkadaşlar 4 GB'lik RAM ve 128 GB'lık da de dahili depolama alanına sahip. Bu açıdan baktığımız zaman RAM de biraz düşük görünüyor. Yani artık orta segment cihazlarda biz 6-8 GB gibi RAM'leri görmeye alıştık. Ekseriyetle 6 GB'lık RAM oluyor orta segment cihazlarda. Ama dahil depolama alanı güzel yani 128 GB'lık bir dahil depolama alanına yer vermeleri hoş olmuş. Malum günümüzde herkes artık cehir, cehir fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraflar gün geçtikçe daha fazla yer kaplıyor ve insanların bulut depolamaları olan ihtiyacı da artıyor. Dolayısıyla 128 GB'lık bir cihaz olduğu zaman elinizin altında hani bulut depolamaya olan ihtiyacınız da daha az olacaktır diye düşünüyorum ben. Gelelim arkadaşlar telefonumuzdaki kamera detaylarına. Bu telefonda Oppo dörtlü bir ana kamera modülüne yer vermiş. Burada bizleri 16 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera karşılıyor. Buna 8 megapiksellik 119 derecelik bir ultra geniş açı kamerası. 2 megapiksellik derinlik kamerası ve 2 megapiksellikte makro kamerası eşlik ediyor. Genel olarak baktığımızda bu kurulum görmeye alışık olduğumuz bir seri arkadaşlar nedir? 16.8.2.2 2. Yani genel itibariyle orta segmentteki modellerin %60'ında %70'inde bu klasik kamera kurulumu yer alıyor. Peki rakamları bir kenara bırakıp bu kameranın performansına göz atacak olursak bizleri nasıl bir çizgi bekliyor? Dilerseniz bunu beraber görelim. Biz bu telefonla Gece ışığında yani düşük ışıkta fotoğraflar çektik. Gün ışığında fotoğraflar çektik. Şimdi bu fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi özellikle düşük ışıkta telefonun fotoğraf performansı hali düşük yani bununla gece çektiğiniz fotoğraflardan çok bir yüksek verim beklememeniz gerekiyor. Özellikle fotoğraflar arasında ben iki kareye yer vermiştim bir tanesinde flash ışığını açtım ve normal modda çektim diğerinde ise gece modunda çektim şu yeşil yaprakların olduğu fotoğraf. Gece modunda neredeyse hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar ki orada çok bir karanlıkta yoktu yani ışıkta vardı. Eğer böyle performansı, kamera performansı yüksek bir telefonla çekseniz gayet güzel bir şekilde orayı fotoğraflayabilirdiniz. Ama işte Oppo A73 dediğim gibi gece modunda çok verimli fotoğraflar çekmiyor. Dolayısıyla bu telefonu aldığınız zaman gecede ben çok iyi fotoğraflar çekerim gibi bir beklentiye girmeyin. Işığın biraz fazla olması gerekiyor. Düşük ışıkta kamera performansının çok da yeterli olmadığını söyleyebilirim. Gelelim video tarafına. Biz bu telefonla gece ve gündüz videolar da çektik. Şimdi dilerseniz sizleri bu videolarla da baş başa bırakalım. Telefonun video performansını da gözlemlemiş olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video performansı da bu şekilde. Gelelim telefonumuzun batarya detaylarına. Dediğim gibi Oppo denildiği zaman aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi hızlı şarj. Bu telefonda ilk başlarda da bahsettiğim üzere 30 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu hızlı şarj desteği arkadaşlar 4015 mAh'lik ortalama bir bataryayı besliyor. Biz hatırlayacağınız üzere incelememizin hemen başında telefonumuzu şarja takmıştık. Şimdiye kadar geçen süre içerisinde telefonumuzun şarjı arkadaşlar bakalım kaç olmuş? %23 seviyelerine çıkmış. Yani şimdiye kadar 30 watt hızlı şarj desteğiyle taktığımızda yüzde %0 şeyindeydi şarj ve %23 şarj olmuş. Yani bu kadar süre içinde telefonunuz %23 dolayında şarj oluyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada telefonun Ekran özelliklerine de değinelim son olarak ve incelememizi kapatalım. Ekran özelliklerini bile bile. En sona sakladım aslında telefonun biraz şarj olmasını bekledim çünkü. Gördüğünüz üzere şu anda telefonumuzun ekranı açılıyor arkadaşlar. Bu telefonda arkadaşlar Oppo AMOLED bir ekrana yer vermiş. Hani Snapdragon 600 serisinden bir Yonga seti kullanıp da AMOLED ekrana yer vermesi açıkçası beni biraz şaşırttı. 644 İnçlik 500 nit barlaklığa sahip 1080x2400 piksel çözünürlüğünde ve 409 BPI piksel derinliğinde bir ekranımız bulunuyor. Bu ekranın arkadaşlar çerçeve kasa oranı %86 civarlarında ki gayet yüksek dediğim gibi Oppo çerçeveleri gayet ince bir şekilde tutmayı başarmış. Alt çerçeve bir tık kalın ama çok fazla sizi rahatsız etmiyor. Yani bu açıdan baktığımızda Oppo'nun iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor bu ekran. Ayrıyeten kutudan çıktığında da üzerinde bir ekran koruyucu bulunuyor. Tabi bu ekran koruyucu çok ince dilerseniz daha kalın bir ekran koruyucu da takabilirsiniz bu telefona. Bu arada arkadaşlar PCMark'ın batarya testini de uyguladık biz bu telefona ve oradaki aldığı sonuç 15 saat 10 dakika. Batarya tarafında bilmiyorum bana biraz açıkçası çok parlak bir çizgide gelmedi telefon. 30 wattlık hızlı şarj desteği de işte dediğim gibi %20 seviyelerine anca şarj edebiliyor. Tabi telefonun fiyatıyla da bunları orantılamak lazım. Sonuçta Oppo bu telefonu 10 bin liraya satmıyor arkadaşlar. Günün sonunda baktığımız zaman bu telefonun fiyatı da ideal seviyelerde diyebiliriz. Evet arkadaşlar incelememizi bitirmeden önce değineceğimiz son noktada her zaman olduğu gibi yine fiyat kalibresi. Bu telefon ilk çıktığında arkadaşlar 2700 lira gibi bir fiyat vardı. Ben baktım internetten yani 2700 2800 bandındaydı. Fakat şu anda baktığım anda 2550 Türk lirasına da bu telefonun satıldığını görüyorum. Yani 2550 lira 2500 liralar seviyesine alınabilecek bir telefon mu? Evet alınabilecek bir telefon. Günün sonunda ihtiyaçlarınıza cevap verecek niteliklere sahip ve dediğim gibi tamamen farklı bir tasarıma sahip. Aslında bu telefon biraz da tasarımıyla ön plana çıkıyor. Belki kadın kullanıcıların daha çok hoşuna gidebilir bu tasarım çizgisi. Dediğim gibi biraz böyle hatlar, desenler vesaire bana biraz daha hani hafifliği vesaire olsun bana biraz daha sanki böyle kadınlar için tasarlanmış bir telefon izlenimi verdi arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.